Şimdi yedi rakamı çok mübarek bir rakamdır biliyorsunuz sembolik kültürümüzde genellikle böyle manevi geleneklerde yedi rakamı çok önemli İslamiyet'te de yedi rakamının özel bir anlamı vardır yani bu bir eşiktir aslında yediyi açtıktan sonra inşallah artık bu iyice artık kendini kanıtlamış geleneksel hale gelmiş oldu çünkü birinci, ilk sene yaptığımız zaman da geleneksel dedik ama bu geleneksellik biraz iddiaydı sadece şimdi iddia olmaktan çıktı kanıtlanmış bir olaya dönüştü. Ee, özellikle kitap fuarı ve film festivalinin kurumsallaşmasına, film festivali beşincisini yap yapmış olacağız. İnşallah daha da artık gelenekselleşmiş hale gelmiş olacak. Buradan bütün dünyaya açılacak, her kitap bir dünya diyor ya, kitap hakikaten fa farklı dünyaya açılımın en önemli kapılarından bir tanesidir. Farklı alemlere, farklı hayallere, düşüncelere açılmanın ve kendini geliştirmenin en önemli vesilelerinden bir tanesidir. Ee, bu, bu açıdan bakıldığı zaman kitabı eksik olan bir toplum e, kitapsız toplumdur açıkçası yani biraz belki e, şey, şey, tabir caizse ifadesi kitapsız toplumda e, Kur'an-ı Kerim'de zemmedilmiştir biliyorsun bir ehl-i kitap olanlar ayrı bir statü verilmiştir ama kitabı olmayan toplumlara kitapla ilgilenmeyen kitabı sevmeyen toplumlara ayrı bir yer verilmiştir. Kitap sevmek, hakikati sevmek, bilgiyi sevmektir kitabı sevenler birbirlerini daha çok severler kitapla buluşanlar kitap dolayısıyla birbirleriyle buluşup böyle ki kavga bile etseler o kavgaların bir kalitesi olur. Kitap dolayısıyla ve kitaplar aracılığıyla birbirleriyle kavga edenlerin kavgasından yeni bir hari hakikat ortaya çıkar. Ee, o yüzden o hakikate dost, en azından o hakikate dostturlar. Dost olurlar. E, kitaba dost olanlar da birbirlerine dost olurlar, birbirlerini tanırlar, birbirlerine tanışırlar ve e, farklı bir dostluk halesi, atmosferi, iklimi ortaya çıkmış olur. E, biz bu iklimi e, yeşertmeye, bu iklimi canlı tutmaya e, çalışan her vesileye sarılmaya çalışıyoruz. E, bugün kitap fuarı yedincisine vasılı oldu. Eskiden türk Siirt'te benim yetiştiğim dönemlerde gerçekten kitap çok kıt idi. O kıt olmasına rağmen biz o kitaba ulaşmaya çalışıyorduk. Yayın evleriyle irtibat kurup telefon ödemeli olarak istediğimiz kitabı getirtmeye çalışıyorduk. Ama tabii hem bütçelerimiz, öğrenci bütçesi, çocuk bütçesi, genç insan bütçesi, sahip olduğumuz paralarla gidip işte orada burada eğlenmek yerine kitap okumayı tercih ediyorduk. Kitaba vermeyi tercih ediyorduk bu şeyi. O açıdan bu kitap fuarının ayrı bir işlevi var. Hem, e, hem yayıncıların, hem yazarların, hem okuyucuların da e, buluştukları bir şölen e, atmosferinde gerçekleşmiş olur. ki Bu da e, kitabı besleyen, kitap severliği besleyen yeni bir atmosfer oluşur. İnşallah e, bu da e, devamı da inşallah gelir. Bu ikinci katıldım e, kitap puarı. Geçen sene de katılmıştık. Bu sene işte 7.si düzenleniyor. Ben gerçekten çok beğendim. Daha düzenli, daha tertipli ve farklı yayınlar var. En azından tek tip gidilmemiş. Bu konuda öğrencilerin faydalanabileceği, kitap severlerin faydalanabileceği çok farklı. Yayın evlerinin bulunduğu çok zengin. Özellikle çocuk kitapları noktasında çok beğendim. Son dönemde bu sayı çok arttı. Eskiden pek yoktu çocuk kitaplarıyla ilgili. Ama bir ihtiyaç vardı. Bu ihtiyacı da e, görmüş demek ki kesin ve ciddi manada okullardan da öğrenci göndereceğiz buraya. Her gün bin öğrenciden fazla öğrenci göndermeyi düşünüyoruz. Bugün bin tanesini gönderdik. Onlara ciddi manada destek de verdik. Ben emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yedinci Kitap Fuarımız siirtimiz için hayırlı uğurlu olsun. E, yedincisi düzenlenen geleneksel siirt kitap fuarımız e, yoğun bir ilgiyle açıldı. Elhamdülillah. Biz de siirt belediyesi olarak e, fuarda yerimizi aldık, iştirakçı olarak. Fuardan beklentimiz büyük. Siirtli gençlerimizi, siirtli ailelerimizi, yetişkinlerimizi fuara bekliyoruz. Siirt geçmişten bu yana medreseleriyle e, ilmiyle irfanıyla örnek bir şehir. Kitaba ilgi duyan bir şehre sahibiz. Siyirtede kitap fuarının düzenlenmesi çok güzel. İnşallah aralıksız bir şekilde önümüzdeki yıllarda çok daha güzel, çok daha kapsamlı organizasyonlarla devam eder.